Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıları izleyicilerimiz. Evet yine yeni bir yayında sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Evet gerçekten tam bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Bugün EKPSS tercih sayıları açıklandı. 2323 olarak açıklandı. Yani bu sabah bir uyandık ÖSYM'nin e, EKPSS tercih sayılarını açıklamasıyla uyandık e, arkadaşlar. Neden böyle oldu? Yani böyle mi olmalıydı? Neticede e, böyle bir sayıyı Milliyetin Bakanı'nın ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın açıklaması gerekmiyor muydu? Yani Cumhurbaşkanımızın bu kadar önem verdiği, Engelli bireylerimiz yani e, bu hak mıydı? Emin olun, emin olun gerçekten e, akıl alır gibi değil. Yani şu durum akıl alır gibi değil. Yani e, 2.323 yani 100 bin e, civarında, 90 bin, 100 bin civarında e, KPSS ataması bekleyen engelli bireylerimiz var. Ve e, bu sayı 2.323 ve seçim öncesi. Seçim öncesi şimdi herkes gönülleniyor neticede değil mi? Herkes gönüllenirken yani burada AKPSS sayıları daha yüksek olamaz mıydı? Yani gerçekten e, emin olun e, o kadar bir hayal kırıklığı içerisindeyiz ki arkadaşlar. Evet yani. Sizler de e, Berna Yalçınkaya çok üzgünüz e, diyor. Yani gerçekten ağlamak istiyorum şu an e, demiş. Yani e, herkes böyle bir hayal kırıklığı içerisinde. Arkadaşlar yani e, bilemiyorum yani neticede e, bu nasıl izah edilir? Yani nasıl anlatılır? E, yani tamamıyla bizler de böyle bir şok içerisindeyiz. Yani en en az e, yani hiç varında bir atama beklerken e, bizler yani e, 2323 sayısı yani gerçekten çok az yani nasıl az hemen e, sizlere e, onu paylaşayım evet ekpsc nokta instagram sayfasından aktarıyorum yani kura ile 36 kişi orta öğretim 360 kişi Ön lisans 704 kişi, lisans 1223 kişi. Arkadaşlar yani kurayla 36 kişi ne ya? Ne kadar az? Orta üretim 360. Yani ön lisans 704. Lisans 1223. Yani emin olun, emin olun. Bakın ben olsam tercih yapmam yani. Gerçekten tercih yapmam. Çünkü yani e, bu sayıların yüksek olması gerekiyor ve akabinde seçime kadar en azından iki atama olması gerekiyor. Yani iki buçuk milyon e, neticede EYT'li e, EYT kanunu çıkarken kitlere e, kadro e, çalışmaları varken Türkiye'nin bütün her kesimi yani memnun edilirken yapmayın. Yani bu EKPSS atama sayılarını lütfen gözden geçirin. Sayın aile bakanım sizlere sesleniyorum. Sayın milliyetin bakanım sizlere sesleniyorum. Yani bu sayıları e, lütfen çoğaltın. Yani bu sayılar bu sayıları gerçekten engelli kardeşlerimiz hak etmiyor. Daha fazlasını hak ediyor. Yani bizler 12 bin atama beklerken ya da en az 5.000 atama beklerken yani 2.323 sayısı ya vallahi akıl tutulması. Gerçekten inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yani ÖSYM'nin tercihiyle böyle şok olduk sabahleyin. Yani ÖSYM tercih kılavuzu 5 Ocak-13 Ocak arasında tarihlerinde yapılacak tercihler. Arkadaşlar, et evet görüyorsunuz. Yani e, hatta ve hatta Sağlık Bakanlığından da yani altı alım var. Ya olur mu öyle şey? Yani engelli diyetisyenler var, sağlıkçılar var, tıbbi dokümantasyoncular var. Yani hemşireler var. Altı kişi yani emin olun bir gün Sağlık Bakanımızla karşılaşırsam yani e, bunu soracağım ya siz niye e, yetenekli engellerini aşıp sağlık alanında diyetisyen olmuş e, sağlıkçı olmuş tıbbi dokümantasyoncı olmuş yani e, niye önlerini aşmıyorsunuz ya bunlar çok sayılar da değil ki. Yani gerçekten gerçekten yani e, o kadar böyle üzgünüm ki o kadar üzgünüm ki arkadaşlar. Evet yani Sağlık Bakanlığı'nın engelliler platformu da Sağlık Bakanlığı'nın beş yıldır kadro açmamıştı. Bu tercih kılavuzunda altı kişilik kadro açtı görülüyor e, demiş. Yani evet hayal kırıklığı e, demiş yine. Yani herkes bir şok içerisinde emin olun. Ve bütün ulusal e, meccalar yani bunu son dakika haberi olarak veriyorlar. Ya niye e, şey yapmadınız yani ya birisi çıksaydı önem, yani böyle mi yayınlanmalıydı bu? Evet EKPSS 2023 kabul edilemez etiketiyle Twitter hesabı olanlar e, bizim e, bu e, paylaşımımızı mutlaka paylaşsınlar. Arkadaşlar mutlaka paylaşın. Bakın artık şu saatten sonra yani düşünün memura yüzde yirmi beş zam geldi. Ne oldu? Yani büyük bir tepki oldu. Yani ertesi günü bu yüzde otuz oldu. Yani buradan ben inanıyorum ki ııı e, Cumhurbaşkanımızın engeller hususunda hassasiyetini devletimiz görecek. Allah'ın izniyle bu sayıların artacağına ben inanıyorum arkadaşlar. İnanıyorum ve bu konuyla ilgili nasıl etkinlikler yapılırsa yapılsın. Yani bunların hepsini de destekleyeceğim. Bunu unutmayın arkadaşlar. Valla ne denir ki? ne denir ki aynen öyle aynen öyle Evet Vallahi yani hüngür hüngür ağlamak istiyorum yani hüngür hüngür ağlamak istiyorum Emin olun tabii tabii yani Cumhurbaşkanımız yani 12.000 alından bahsetti genel anlamıyla Zor şartlarda çalışıp atama bekliyoruz. Bizi bu hale getirenlere hakkımızı helal değildir. E, demiş. Yani valla e, o kadar sözün bittiği yerdeyiz ki o kadar sözün bittiği yerdeyiz ki aynen öyle. Yani bunu beklemiyorduk. Aynen öyle. Yani ben ne diyeyim arkadaşlar, ne diyeyim yani? Her şeyi yaptık, her şeyi yaptık. Yani emin olun, her şeyi. Yüzbinlerce sağlıkçı ataması yapıldı. Engelli sağlıkçılar neden alınmıyor? Doğru, doğru söylüyor. Bizim Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanımız Lokman Ayva da diyor. Yani e, yetenekli olan engelli bireylerimizin kamuda her alanda önü açılmalı. Yani e, normal öğretmenler engelli olmayan bütün alanlardan daha değerlisiniz. Engelli öğretmenlerimiz, engelli sağlıkçılarımız, yani engelli diyetisyenlerimiz, engelli avukatlarımız. Ya her alanda engelli bireylerimiz başarılılar. İnşallah, inşallah, inşallah arkadaşlar yani... E, Evet CİMER'e yüklenin ee, arkadaşlar demiş Yusuf Arıcı. Gerçekten e, yani bu konuda tepki gösterilmesi lazım. Emin olun CİMER'e yazalım. Bakın herkes yani Allah rızası için CİMER'e yazsın. Yani CİMER'e yazalım. Bugün bu konuyla ilgili e, oluşacak Twitter etkinliklerine mutlaka ve mutlaka destek verelim arkadaşlar. Youtube'da trend olması için bu videolarımızı paylaşın. Yorumlarınızı bu videonun altına mutlaka ve mutlaka yapın arkadaşlar. Evet bu konunun takibindeyiz Allah'ın izniyle. Sık sık canlı yayın açacağım bu konuyla ilgili. Bu konu düzelemesiye kadar canlı yayınlarımız devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.